Merhaba sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz Bugün sizlerle beraber Dilim dilim servis edebileceğiniz Hem lezzetli Hem de çikolatalı çok güzel bir tarifimiz olacak O halde yapımına geçelim artık Öncelikli olarak 100 gram kadar Çikolatamızı dilimleyerek başlıyoruz Dilerseniz siz bu aşamada bitter veya sütlü olarak Bir çikolata da tercih edebilirsiniz Burada mühim olan şey çikolataların en minik haliyle parçalanması bir kapımızın içerisine 3 çorba kaşığı kadar kakomuzu alıyoruz ve ardından üzerine 5 tatlı kaşığı kadar alık suyumuzu ilave ediyoruz ve macun kıvamına gelene kadar karıştırıyoruz bu karışımımızı bir kenarda tutacağız kullanacağımız bir diğer malzeme de sığır jelatini olacak 6 gram sığır jelatinin içerisine 10 tatlı kaşığı kadar ılık suyumuzu ilave ediyoruz ve suyun içerisinde jelatinin çözülmesini sağlıyoruz bunu da bir kenara alacağız ve kullanılmak üzere bekleteceğiz derince bir kapımızın içerisine 250 ml kadar sütümüzü ekliyoruz ve ardından üzerine 2 yemek kaşığı kadar da şeker ilave ederek karıştırmaya başlıyoruz orta ateşte ılıttığımız sütümüzün üzerine bir paket kadar kremamızı ilave ediyoruz ve şeker çözdünceye kadar karıştırıyoruz sütümüz karnemeye başladıktan sonra önceden ızladığımız kakomuzu artık sütümüzün içerisinde ilave ediyoruz sütümüzün içerisinde karışım tamamen eriyinceye kadar kakomuzu karıştırıyoruz Ilave ettiğimiz kakao'muzun hepsi eridikten sonra artık önceden dilimlediğimiz bitter çikolatalarımızı bu sütlü karışımımıza ilave edebiliriz. Ocağımızın altını iyice kısarak kısık ateşte çikolatalarımızın erimesini sağlıyoruz. Kaynayan karışımımızın üzerine artık jelatinimizi ekleyebiliriz. Öncelikli olarak bir tatlı kaşığı kadar karışımımızdan jelatinimizin içerisine alıyoruz ve onun ılımasını sağlıyoruz. Ardından doğrudan tenceremizin içerisine boşaltabiliriz. Hazırladığımız jelatinimizi yavaş yavaş ve karıştırarak artık karışımımızın içerisine ilave ediyoruz ve yaklaşık olarak 5 dakika kadar Şekilde kaynatacağız. Alıttığımız kakollu karışımımızı artık bir süzgeç yardımıyla kapımızın içerisine alabiliriz. Bu aşamada bir süzgeçten geçirmeniz çok önemli. Çünkü içerisinde topaklıkların kalmasını hiç istemiyoruz. İçerisinde soğuk su bulunan bir kap yardımıyla karışımımızın ılımasını sağlıyoruz. karışımımızın üzeri kaymak olması için sürekli olarak karıştırarak soğutalım soğuyan karışımımızı artık yağlı kağıt serdiğim bir kabın içerisine aldım ve 5 saat boyunca buzdolabında kalacak ve dinlenecek 5 saatin sonunda artık buzdolabından çıkardım ve servis edilmeye hazır ben servis etmeden önce üzerine kakao serpiyorum Dilim dilim servis edebileceğiniz nefis tam kıvamında bir çikolatalı tarif yaptık bugün sizlerle beraber. Dilerseniz siz üzerine meyveli de süsleyebilirsiniz. Ben yoğun çok çikolatalı şeyleri çok seviyorum. Bu yüzden bu tarifi de sizlerle paylaşmak istedim. Sizler de eğer ki tarifimizi denerseniz bu videonun altında yorum yapmayı unutmayın lütfen. Şimdiden videomuzu beğendiğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gitmeden kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.